Radar zirvesindeki yer alan şirketlerden biri de Tualkom. Tualkom dediğimiz zaman çok farklı sistemler geliştiriyor ve biz e, yetkilisinden, sizlerden Olsun. bilgiyi almak üzere buradayız. <gülüyor> Sizi tanıyabilir miyiz? Efendim çok teşekkürler. Hoş geldiniz öncelikle. E, yine bir Askeri Radar ve Sınır Güvenliği zirvesindeyiz. Ankara'dayız efendim. Biz de bir Ankara firmasıyız. Tualkom 10 yıldır elektronik RF mikrodalga alanında çalışan, genelde teknoloji üreten, teknolojiye yön veren ve bu teknolojileri ürüne dönüştüren bir firma tamamen mühendislik firması diyebiliriz. Ama üretimi de kendi içimizde yapıyoruz. Çünkü kritik ürünler bunlar. Dışarıya çok fazla veremiyoruz ve motivasyonumuz Türkiye hizmet birincil motivasyonumuz. İkincil ise dost ve kardeş ülkelerimize bu ürünü veya bu teknolojileri paylaşmak. Şimdi konuşacak çok konu e, var. soracağımız var evet, ama. Evet. Şimdi öncelikli olarak malum bu elektronik karıştırma, elektronik harple birlikte siz anti-jamming sistemleri üretiyorsunuz. Çok ne da. durumdasınız mesela? Hangi ürünlerde görebiliyoruz? Biraz o soruyla başlayalım isterseniz. O, çok güzel. Teşekkürler bir soru için. Ee, malumunuz Türkiye elektronik harbin en yoğun olduğu bir ülke. Yani bölgesel olarak baktığımızda bütün dünyaya baktığımızda elektronik harbin nerelerde yoğun olduğuna baktığımızda Türkiye maalesef kıpkırmızı. Yani çılgın bir karıştırma ve aldatma sinyali içindeyiz. Bunlar dost da olabiliyor. Yani kendimizi korumak için de biz karıştırıcıyı açabiliyoruz. Bunlar yabancı ülkelerden de gelebiliyor. Hal böyle olunca havada Hatta Ankara'da belli bir mesafenin üstüne çıktığınızda karıştırma sinyaline maruz kalıyorsunuz ve PNT dediğimiz Position, Navigation ve Timing yani konum, zaman hassasiyetinizi kaybediyorsunuz. Hal böyle olunca bir İHA, bir füze, bir insansız araç, Karadeniz, hava fark etmiyor veya gemi veya sahil güvenliğinin herhangi bir platformu veya deniz kuvvetlerinin herhangi bir platformu, uçak, helikopter, herhangi bir istihbarat aracı, hatta kritik misyonu olan sivil uygulamalar, mesela bir sismik gemi, mesela bir nasıl diyeyim, server hepsi bir zamanlama veya konumlamaya ihtiyaç duyuyor. Anti-gemilerle biz onlara temiz GNSS sağlıyoruz esasen. Temiz konum ve zaman bilgisi sağlıyoruz zaten karıştığı zaman her şey karışmaya başlıyor. Darmadağın oluyor. Bütün operasyon bitiyor. Çünkü yerinizi bilemezseniz yolladığınız füze nereye gidiyor? Eskiden kız koğlayalım diye şeyler vardı ya onun gibi olabiliyor. Veya gemi nereye gidiyor? Ne yapıyor? Neredeyim? Ben yerimi bilmeliyim ki misyonumu, operasyonumu bu yere göre göreceli olarak yapmalıyım. Hal böyle olunca, karışınca da o yer kaybolunca da maalesef operasyon zedeleniyor. Sizin bu söylediklerinizden ben İHA'dan gemiye, uçaktan, mühimmata, akıllı mühimmatlara kadar e, bir sürü alandaki eee. ürününüzün olduğunu anlıyorum. Aynen öyle. E, bu konuda ilgili yurt dışından talepler ne durumda? Yani hmm. en güçlü olduğunuz dallardan biri Biz, bu. Evet. Bir ihracatla ilgili nasıl bir çalışma içindesiniz? Şimdi e, te, demin de söylediğim gibi birinci önceliğimiz ülkemize hizmet etmek. Bu çok kıymetli. Çünkü ben 35 yıldır sektördeyim. Tek amacımız Türkiye hizmet. Türkiye hizmetimiz tamam, çok güzel. Şu an gururla söylüyorum. Hemen hemen her platformda, her üründe bizim bir parçamız var. Ama datalink, ama telemetre, ama anti ama elektronik harp. Şimdi Türkiye tamam, çok güzel. Fakat yurt dışında da özellikle Doğu Avrupa'da yaşanan sorundan dolayı Baltık ülkeleri, İngiltere, Türkiye'de, Malum bölgeler, Polonya, Ukrayna ve çevresi çokça zorluk içinde yani operasyon yapamıyorlar. Hakeza Amerika bile. Şimdi bu elektronik harpte veya anti rekabette rekabet de var. Rekabet... Çok hızlı güncelleme lazım. Çılgın gibi çünkü karşınızdaki tehdit gün be gün değişiyor. Şimdi bir sürü inputumuz var biz ne yapıyoruz yurt dışındaki rakiplerimize bakıyoruz kimler var işte şimdi isimlerini söylemeyeceğim ama Amerika, Kanada ve Fransa'da bir de İsrail'de kuvvetli 4 tane firma var. Çok güzel ellerine sağlık bir şey yapmışlar ama biz şanslıyız niye Türkiye elektronik harbin en yoğun olduğu yer hal böyle olunca Ankara bile açık bir larbutu var. Öyle olunca biz tasarımlarımızı Türkiye'ye dayanacak şekilde yaptık ki yurt dışında da en öne çıktık. Ve böyle olunca da an itibariyle 22 ülkeye ihracatımız devam ediyor. Her sene onlarca fuar ya da etkinlik ya da konferansa katılıyoruz. Milli katılımlara katılmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda odaklı fuarlara katılıyoruz. Mesela nedir? Navigasyon fuarı. Mesela nedir? İHA fuarı. Bu odaklı fuarlarında da, da etki, etkimiz çok yoğun oluyor. Ama e, madem böyle bir mikrofon kamera var, e, yaşta 55 oldu, nasihat da vermem lazım. Efendim fuara katıldığında fuarda böyle standla bekleme. Al kataloğunu, al eşantiyonunu, al bir şeyini. Bütün standlara uğra ve o kadar güzel, keyifli geri dönüşler oluyor ki. Hal böyle olunca e, tanıtmak esas olan... Biz ülke olarak çok zekiyiz, çok çalışkanız ve fakat kendimizi ifade edemiyoruz, satamıyoruz. Yani satış çok büyülü bir şey. Başlayınca çok keyif alacağını inanıyorum firmalarımızın da. Ben dece nasihat eden adam gibi oldum, özür dilerim ama pardon. Yok, estağfurullah, <gülüyor> belirli bir yaştan sonra gerçekten evet. sektörde uzun süre evet. görev yapmış evet. insanların yaklaşımları çok çok önemli. Evet. Ben tabii buradan lafı TRNV'ye geçirmek istiyorum. O şeydeki projedeki durumunuz nedir? Biraz da izleyicilerinize anlatır mısınız? Bence bu konu da çok miyim ama geçmeden önce antijemle ilgili birazcık Üçten. reklamsal konuşsam. Buyurun, buyurun, ne güzel. Şu an itibariyle onun üstünde ürünümüz Battle ve Field Proven nasıl diyeyim? Savaşta ve operasyonda kullanılan ürünlerimiz var. İrili ufaklı, 2 antenli, 4 antenli, 8 antenli ve hatta e, sizlere de söylüyorum 16 antenli modellerimiz çıktı. Siz biraz önce dediniz ya, siz bir şey yapıyorsunuz, karşı taraf daha kötüsünü yapıyor. Biz bir şey yapıyoruz falan. Biz sürekli gelişen, bütün GNSS bantlarını kapsayan, artan camır sayısına karşı önlem olacak artan anten yapılarıyla mücadele ediyoruz. Ve bu mücadelede biz öndeyiz. O bakımdan çok mutluyum. Yani Anticam tarafında gerçekten Türkiye'ye en iyisini veriyoruz. Zaten dünyanın en iyi markasıyız. Terenav ne? Biz esasen navigasyona veya konumlamaya odaklanmış bir firmayız. Size birazcık basitçe anlatacağım. Fenerleri biliyorsunuz değil mi? Yerden sanki biz fener tutuyoruz havaya. Havaya fener tutmak demek de yukarıya biz konum ve zaman bilgisini kuvvetli bir şekilde basıyoruz. O bölgeye gelen herhangi bir hava platformu bu konum ve zaman bilgisini alarak lise sonunda yapardık ya geometri dersinde 3 noktadan yer böyle falan. O hesaplamayla biz havadaki platformun konum ve zamanını GNSS'ten daha hassas bir şekilde hesaplayabiliyoruz. Hal böyle olunca havada uçan bir platform veya füze veya roket mühimmat yerini ve konumunu GNSS bağımsız yani uydu bağımsız bulabiliyor. Bulduktan sonra kendisinin de hassas bir konumu olduğu için... Bu konumu sanki bir fener gibi aşağıya, karar açlarını ve askerlerimize paylaşıyor. Hal böyle olunca muhteşem bir navigasyon ortamı oluyor. Biraz önce de gördünüz, kullanıcılar buradaydı, Savunma Sanayi Başkanlığımız buradaydı. Onların desteğiyle biz Türkiye'nin en yoğun karışan bölgesine kurulum yaptık. Projemizi tamamladık. Şimdi inşallah yine destekleriyle Mavi Vatan... Yani Akdeniz ve Ege'yi de bu sistemle donatacağız. Tabii bu ki, sistemi koyarken bir gemi üzerinde mi insansız deniz araçları mı? Esasında Kara'da ilk önce Hakim Tepeler'de sonra deniz araçlarımızın da üstüne koyarak menzilimizi daha da genişleten yapıda. Yani ülkemizin sınırları ve çevre bütün ülkeleri de kapsayacak şekilde konumlama yapmayı hedefliyoruz ki yapabileceğimizi de gördük. Bunlar tabi çok önemli gelişmeler evet. bir platformu yapabilmek kadar elinizde yoksa yapamıyorsunuz. Evet, son sorum elektronik pot konusundaki bazı çalışmalarımız evet. var bir de oradan son bilgileri sizden alalım. Çok sağ Elektronik harp konusunda esasen bizim şöyle bir wording var yani şöyle bir ifade var şu an Türkiye'de. Bir şeyin küçüğü yapılacaksa tuhal yapar. Şimdi bu ifadeyi biz elektronik harbe de taşıdık. Bu ne demek oluyor esasında? Elektronik Harp'te tabii ki ana entegratör, devasa işler yapan firmalarımız var. Biz elektronik harbin ucuzlatılması, sarf edilebilir olması ve bunun her platformda kullanılması motivasyondayız. Biz elektronik harpte ne kadar kuvvetli olursak daha ucuz bir çözümle karşı tarafın daha pahalı bir ürününü harcamasına neden oluyoruz. Bu ne demek oluyor? Esasında şu an günümüzdeki savaşlar ekonomik savaşlar. Kim daha zenginse o. Ben 10 liralık bir ürünle 100 liralık bir karşı tarafın ürününü yok edebiliyorsam ben bu savaşı kazanıyorum. Elektronik harpte de biz küçülen almaçlar yapıyoruz. Küçülen aldatıcılar yapıyoruz. Küçülen... DF'ler yapıyoruz yani Direction Finding'ler yapıyoruz ve bunlar platformlara takılabiliyor. Portable ürünler yapıyoruz. Yani mevcut o büyük sistemleri küçültüp evet. ekonomik evet. E, sarf, amaçlı, edilebilir. sarf edilebilir amaçlı sunuyorsunuz. Aynen öyle efendim. E, i̇hracatınızın neredeyse cironuzun yarısını ihracat oluşturuyor. Bir kere, bir son cümle olarak da kaç ülkeye ihracat yapıyorsunuz onu sizden öğrenelim. Efendim ihracat da öyle bir ilginç bir şey ki devletimizin temayülleriyle ilişkileriyle yönleniyor. Hal böyle olunca biz dost ve müttefik ülkelere satmak durumundayız. Şu an e, ortalığı karıştıran ülkelerimiz var. Onlara satış yapamıyoruz tabii ki. Bizim ilişkimizin iyi olduğu ülkeleri seçiyoruz doğal olarak. Şu an an itibariyle 23 ülkeye e, yoğun ihracatımız var. Dediğiniz gibi ciro'muzun önemli bir kısmını ihracat kaplıyor ve yılda tahmin ediyorum 10-15 tane fuara katılıyoruz yurt dışında. Hatta şu an bir ekibimiz Portekiz'de. Bu katılımlar sayesinde tanınırlarımız çokça artıyor. Yani Türkiye'nin repütasyonun artması ben 35 yıldır savunma sanayinde olduğum için çok gurur diyorum. Çünkü Geçmişimize baktığınızda biz yurt dışından alırdık, takardık, onunla başladık. Şimdi bizim ürünlerimiz orada takılıyor olması, özellikle de batıda, entelektüel seviyenin yüksek olduğu ülkelerde bunun yapılması. Ben kişisel olarak çok gurur duyuyorum. İnşallah ülkemizde de bizimle gurur duyuyordur. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. çok farklı şeyler öğrendik. Sizlere Aynen. iyi fuarlar dilerim. Her zaman bekliyoruz efendim. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler.